Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün Teknoloji Oku Yorum programının 9. bölümüyle karşınızdayız. Haftalık olarak teknoloji gündemini değerlendiyoruz bu programda. Evet Osman, nereden başlayalım bugün? Bu hafta biraz yeni nesil konsollardan bahsedelim istiyorum ben açıkçası. Çünkü malum yeni Assassin's Creed oydu duyuruldu. Keza Microsoft Xbox One'ın oynanış videolarını, Xbox Series X'in oynanış videolarını göstereceğini açıkladı işte önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla yeni nesil üzerinde biraz durabiliriz ve muhtemelen Sony de PlayStation 5'i Mayıs ayı içerisinde tanıtacaktır. Genel kanı bu yönde. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla e, yani Türkiye'de biliyorsun PlayStation hakimiyeti var. Sende PlayStation var, bende Xbox One var. Sadece ee, Türkiye'de değil aslında bütün dünyada. Dünyada da böyle değil mi? Var, evet. Evet. Ama Xbox epey yani Microsoft epey sağlam geliyor. Bu Game Pass olsun, Ultimate Pass olsun, ne bileyim oyunları aynı zamanda PC'de de oynayabilme olsun falan filan gibi konularda çok atak oldu. Son iki yıldır özellikle Microsoft. Ee, sanki burada birazcık bana Microsoft yani hemen olmaz bu hemen çıkar çıkmaz olmaz belki ama uzun vadede birazcık aradaki açığı kapatacak gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben şuna katılmıyorum açıkçası. Microsoft e, Xbox konsoluna getirdiği oyunları bilgisayarda yani windows'ta destekleme devam etti sürece muhtemelen o tarafta çok başarılı olamayacaktır. Çünkü insanlar da genelde şu görüş hakim. Ben bilgisayarda oynayabileceğim bir oyun için neden konsol alayım? Görüş hakim. Biraz da konsolları sattıran biliyorsun özel oyunlar. Hı hı. Bugün baktığında Nintendo Switch mesela oyun çıkmıyor. Yani üçüncü parti oyunlar eski eski oyunlar gelip duruyor. İnsanlar muhtemelen onu Nintendo Switch'e o eski oyunları oynamak için almıyorlar. Nedir işte Super Mario'dur, Zelda'dır, Pokemon'dur. Bu tarz birinci parti oyunlar için alıyorlar. Dolayısıyla Xbox cephesinde de bunun olması lazım. Birinci parti oyunlarının sadece konsola özel tutulması lazım. Ki insanlar oyun için konsol alsınlar. Öte yandan Game Pass tamam zaten çok başarılı bir sistem. Muhtemelen ben Sony'den de hemen olmasa bile dönem içerisinde benzer bir sistemin gelmesini bekliyorum. Çünkü insanlar e, bu tarz sistemlere alışıyorlar artık. Biliyorsun EA size de EA Access olayı var. E, onda da yine abone oluyorsun EA Games'in oyunlarını oynuyorsun vesaire. E, ama eğer konsola özel tutar oyunları dediğim gibi Game Pass'in de desteğiyle birlikte belki hani... Geçeceğini sanmıyorum yine PlayStation 5'i e ama yakın bir o makası daraltabilir Xbox One'la PlayStation 4'teki gibi fark olmaz arada yani. Ben de işte onu söylemeye çalışıyorum evet yani geçeceğini söylemek çok iddialı olur ama aradaki makası daraltacak. Bir de tabii şöyle bir durum var şimdi dünyada bir hard oyun kitlesi var yani işe gücü oyun alan işte kutulu alan bilmem koleksiyon edişim alan falan filan. Şimdi bence hem Sony hem Microsoft şunu görüyor. Onlar zaten alıyor, orada sorun yok. Yani Xbox Xbox alıyor, işte Sony ise Sony alıyor, neyse PlayStation'sa Ama asıl, so so asıl konu şu, hani bir oyun var oynayacaksın, bitince kapatacaksın. Ve bir daha oyunu hatırlamayacaksın. Mesela öyle çok geniş bir kitle de var. Mesela bu Xbox Game Pass gibi şeyler aslında o kitleydi biraz hani gel abi oyunu oyna, sen boş ver oyunu hani kutusunu istemiyorsun. Zaten koleksiyoncu değilsin ve diyelim ki sağlam oyuncu 5 atıyorum 10 kişi varsa bu tarz oyun oynayacak 50 kişi var. Çünkü mesela ben öyle bir adamım. Oyun oynayayım, çıkayım bitince tamam kapatayım. Ben yani onun kutusunu alayım, oraya ıslayayım, ne bileyim. Figürünü alayım, masama koyayım, arkamda dursun falan öyle bir adam değilim. O yüzden mesela Game Pass dediğin gibi çok güzel bir sistem. PlayStation'da benzer bir şey getirebilirse o zaman o yerini koruyabilir ama getiremezse Xbox'ın ben aradaki makası biraz daha kapatacağını düşünüyorum. Aslında Game Pass biraz daha böyle e, oyun için çok fazla bütçesi olmayan kitleye yönelik bir şey. Aylık işte 30 lira 40 lira veriyorsun, 100 tane 200 tane oyun sunuyor sana. Her ayda yeni oyunlar geliyor. Mesela en son Red Dead Redemption 2 gelecekti örneği. Çok bence e, önemli bir Bomba adım. Bomba bir oldu. şey yani. Aynen öyle. E, bunu oynayabilecekler işte Game Pass sahipleri. Zaten Xbox'ın birinci parti oyunları direkt çıkar çıkmaz geliyor, hemen ekleniyor yani. O açıdan bakıldığında oyuna böyle çok aşırı bütçesi olmayan insanlar için birebir bence çok iyi bir şey. Çünkü bir tane oyun günümüzde 400 lira falan muhtemelen yeni nesilde de bu 500-600 seviyelerine çıkacaktır. Dolayısıyla bir oyuna 500-600 lira vermek çok korkunç görünüyor yani. <gülüyor> o zaman bekleyip göreceğiz. Şimdi biraz da yani şeyden öyle. bahsetmek istiyorum ben. Bu Pandemi sürecinde malum evdeyiz, işte evlerden çalışıyoruz. Çok görüş görüşemiyoruz da seninle geçen gerçi bir görüştük. Bir epey 15-20 gün sonra ilk kez. Evet. Ee, bütün işlerimizi biz şu anda evden hallediyoruz. Senin yani sen önce bir anlat neler değişti? İyi tarafları ne, kötü tarafları ne? Bir anlat bakalım nasıl geçiyor? Ya evden çalışmanın iyi tarafı tabii vardır da şimdi evden çıkamamak olmak tamamen farklı bir şey. Dolayısıyla herkes evleri de kapandığı için zorunlu yasaklar da geliyor hafta sonlarında vesaire. E bu insanı biraz canını sıkan bir şey aslında. Hava bakıyorsun güzel. Hava kötü olduğunda sorun yok eyvallah ama dışarıda güneş varken evet. insan hani bir çıkayım ne bileyim bir hava alayım, yeşilliklere gideyim, işte pikniğimi yapayım, mangalımı yapayım vesaire düşüncelere giriyor. Dolayısıyla önümüzdeki ay ben bu sürecin de biteceğini düşünüyorum açıkçası. Hani Haziran'ın başında muhtemelen zaten bayram sonrasında. Bayramda da ben bir yasak bekliyorum. Hani millet böyle çevreye dağılmasın gidip bayramlaşmasın, el ayak öpmesin vesaire. O yüzden bayram sonrasında muhtemelen her şey yavaş yavaş da olsa normale dönecektir. Ee, bazı kurallar çerçevesinde zaten e, otellerin vesaire açılacağına dair de söylentiler var. Bunun için açılıyor açılıyormuş süredir? mesela? Aynen öyle. Bahaus açılıyor birçok market, yani market şey falan. AVM'ler falan da açılacaktı zaten açılıyor. neymiş? Yani işte az az müşteri alacaklarmış vesaire vesaire. İşte otellerde atıyorum Yemekhane kısımlarında özellikle bazı düzenlemelere gidilecekmiş, şezlonglar falan filan onlar hepsini düzenleme yapacaklarmış. Muhtemelen bu sene hemen birden de normalleşme olmayacak. Olmayacak, yok. Kışın bir tetikleme olmazsa tekrardan ikinci dalga gelmezse kışın ya da işte aşısı falan bulunamazsa o zamana kadar seneye de aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama şu anda ben yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Zaten dışarı çıktığımızda da mesela sokağa çıkmaya yasalına olmadığı günlerde ben bakıyorum herkes normal yaşantısına dönmüş hemen hemen. E, muhtemelen yüzlerinde bir tek maske var yani. Yani maskeyi de çıkarsan normal insan hareketleri. Muhtemelen hareket kahvehaneleri falan açsanız kafeleri mafeleri insanların maskeyle geçip oturacaklar yani. Benim açımdan da şöyle bir durum oldu. Mesela ben zaten evden çalıştığım günlerim vardı belli günlerde. E ama tabii şimdi dediğin gibi dışarı çıkamıyor olmak ya da evde herkesin evde bulunuyor olması işte çocuk çocuğum var ailem var işim var e tabii ister istemez hani çalışma şekillerini durumlarını değiştiriyor birazcık süreye göre zamana göre çalışıyorsun 7-24 çalışır hale geldik o, o biraz ondan da evet. şeyim şikayetçiyim açıkçası yoksa evden çalışmak güzel ben memnunum İnşallah bugünler geçtiğinde şu koronavirüs şu pandemi süreci geçtiğinde de hep beraber ofiste güzel içerikler üretiriz diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen geçecek diye umuyorum ben de. Yani yazın sanmıyorum çok böyle bir şeyler kalacağını. Tabii insanlar net bir elden bırakmayacaklardır ama yine maskeyle çalışacaklardır. Zaten şu anda pek çoğu ofislerinde çalışmaya başladılar. Bankalar biliyorsun 12-5 arası çalışıyordu. Bazı bankalar tekrardan 9-5 sistemine döndüler tekrardan. Dolayısıyla ben özellikle Haziran ayında bu yasaklarda gevşetilecek muhtemelen bayramdan sonra işte bu 30 Şehir, Arte, Zonguldak geç çıkış yasağı vardı. Onlar falan da kalkacak. Ondan sonra zaten hayatında normal de önce yavaş yavaş düşünüyorum. Şimdi evet bir konumuz daha var aslında. Onu da bir konuşalım. Yavaş yavaş programımızı kapatırız. Malum biz son 3-4 haftada sürekli bu konuya değiniyoruz. Bu dolar kuru malum 7 lirayı buldu. Hatta 7.01.02lerde geziniyordu en son baktığımda dün akşam falan. E, Tabi her şeyde artık ateş boğası oldu. E, hani bugün Eskiden işte 1 liraya aldığınız bir şey artık 1,5 lira, 2 lira fiyatta çok arttı. Hem pandemi sürecinden dolayı arttı hem kurdan dolayı arttı. Fırsatçılık yapan da var. İmkan hani az piyasaya sürülen için ürünler onun için fiyatı da artan var. E ne olacak bu işler peki? biz Çünkü bizim işimizin tamamı dolarla, euroyla, evet. dövizle. Şimdi ona da bir değinelim. Gerçekten şu anda Türkiye'de teknolojiyi satın almak çok pahalı bir hale geldi. Özellikle yeni nesil telefonlara baktığımız zaman amiral gemisi sınıfındaki... E, üst segmentlerde yer alan modellere baktığımız zaman hani ucuz diye nitelendirdiğimiz Xiaomi bile 8500 liraya telefon çıkartıyor. İşte keza Oppo aynı şekilde son telefonunu 10.000 lira gibi bir fiyatla çıkarttı. Samsung'a falan hiç değinmiyorum zaten onlar iyice ne uçtular. Muhtemelen önümüzdeki dönemde çıkacak olan Note 20 Pro, e, Note 20 Plus modeli için 15.000 lira gibi bir rakamlar terfuz ediliyor. İşte Mate ses katlanabilir ekranlı bir telefondu 30.000 liraya. liraya geldi. E Mate C40 Pro 12.000 lira. He, hani, tam 10 diyecektim. Tamam güzel telefon 12 bin eyvallah ama 12.000 lira yani. c 8.500 lira. Yani gerçekten çok böyle absürt rakamları gitti telefon fiyatları üst segmentteki telefonlar. E diğerlerine baktığınız zaman yine 3.000 lira civarlarına alabileceğiniz pek çok model mevcut. Hani şıklarda şanslı olarak hissedebiliriz o açıdan kendimizi biraz. Orta segmentteki modeller artık güçlendi. Hani kamera sayısına da baktığınız zaman, fotoğraf çekim kalitesine baktığınız zaman tabi bir P40 Pro performansı vermiyor elbette ama yine de günü kurtaran bir kamerası var mı? Evet var. Dolayısıyla hani üst segment bir telefon değildi, 3000 lira civarında bir telefon aldığımızda da bizi kurtarıyor. Lakin ben önümüzdeki yıllardan biraz şüpheliyim. Telefon fiyatları bu şekilde artmaya devam ederse muhtemelen 2-3 sene sonra giriş segmenti telefonlara bakmaya başlayacağız. Yani tabii şimdi şöyle bir durum da var yani bu şeyde biraz da tabii devletin çok vergi alması da kaynaklanan bir durum. Tabii Çünkü tabii. Sadece kurlar da değil arkadaşlar %50 yüzde 50'yi aşkın bir vergi var. Yani 10000 bin bir telefonu aldığınızda 5000 bin lira devleti vermiş oluyorsunuz. Ha, verelim eyvallah ama yani 10 bin lira telefona veriyorsunuz. iki sene sonra o telefonu değiştireceksiniz arkadaşlar. Bu iPhone'da alsanız böyle Android alsanız böyle. iki sene sonra hadi zorlayın çok iyi kullanıyorum ben üç sene sonra. Yani tabii ki 4-5 sene, sene telefonda kullanırsınız o ayrı bir konu ama yani ben 2-3 sene, sene sonra değiştirmek zorunda olacağım bir cihaza bir teknoloji yazarı olarak yani 10.000 lira vermek bana biraz şey geliyor açıkçası, absürt geliyor. Ya şimdi zaten %25 ile %50 arasında bir ÖTV var, %18 KDV var, %6 TRT payı var, %1 de Kültür Turizm Bakanlığı'na bir katkı gidiyor oradan. Yani vergiler aşırı ağır. Şimdi atıyorum 10 bin liraya satılan bir telefonun muhtemelen 4 bin lirası falan ya da 5 bin liraya yakın bir tutarı vergi olarak vergi. E, devlete gidiyor. Dolayısıyla burada vergiler bu kadar çok ağır olduğu için de bizim telefonlar iyice uçuk fiyatlara gelmeye başladı. Eskiden bu kadar vergi yükü ağır değildi ama üstüne gele gele gele gele gele, gele özellikle son ÖTV güncellemesinde 25'ten e, 25 ile 50 arasında yaptı ki bu üst segment diye tabir ettiğimiz modellerde de %50 ÖTV var. Önümüzdeki bir dönemlerde... Sadece... Sadece telefonda değil bu arada şimdi telefon çok hani göz önünde olduğu için söylüyoruz ama tabii, bilgisayarda tabii. da aynı sorun var. Ee, fotoğraf öyle. makinesinde de öyle benim işte hep anlatıyorum bu programlarda. Aralık ayında işte Kasım ayında pardon işte 7, 8 bin liraya aldım fotoğraf makinesi şu anda 8 bin 500 lira. Yani evet. ve hiçbir şey değişmedi yani hani aynı makine. Aynen öyle ya işte örnek daha canlı bir örnek daha e, şurada geçen aya kadar konsol fiyatları neredeydi şu anda nerede ne oldu %50 ek gümrük vergisi getirdi birden %50 yani bu çok ağır tabii geldi tabii, oyun seferlere yani. Hatta hatırlıyorsun 2020 yılında Xbox One alınır mı videomuz var evet. orada 1700 liraydı. İşte bir, 1599. 1599 müydü yani bir buçuk iki ay önceki videodan bahsediyor şimdi yukarıdan da onu çıkarttım izlersiniz hani insanlar altına yorum öpüyor şimdi 3000 lira diyor mesela. Ya 3000 lira Aynen. olmuş yani hani yani. şaka gibi. 2-3 senelik video olsa belki çok yadırgamazsan evet. 2-3 aylık bir video olduğu için hani çok enteresan geliyor insana orada izliyorsun mesela 2 ay önce çekilmiş bir video 1600 lira gidiyorsun bir bakıyorsun markette 3000 lira olmuş konsolun fiyatı yani burası Türkiye diyorum ben artık başka bir şey demeye yok yani Umarız düzeyleri şu dolar kuru hani artmaz, artmasın diyeceğim ama ben artacağım da üzülerek görüyorum hani 8 olacak 9 olacak gidiyor nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama Nedenle gidiyor onu da bilmiyoruz. Zaten ekonomist değiliz yani ona yorum yapacak bir halimiz yok ama neyse hayırlısı olsun diyelim. Klasik bir Türk e, kapanış cümlesi olsun. Hayırlısı olsun diyelim. <gülüyor> Hakkımızda hayırlısı diyelim. Evet evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Bugün 9. bölümde karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta e, kısmet olursa 10. bölümüne yine teknoloji gündemini Osman'la beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve canlı yayınlara da başladık bu arada. Her hafta yapacağız. Geçen hafta çarşamba günü yapmıştık. Bu, bu hafta adlı. yani dün yaptık. Bugün cumartesi bu kaydı yayın, yayınlayacağız zaten. Dün yaptığımız canlı yayınları yukarıdan veririm size. Cuma 9'da yaptık. Muhtemelen Cuma 9'da devam edeceğiz gibi görülüyor. En azından Ramazan süresi Ramazan böyle yapacağız. Evet. İftardan sonra birlikte olacağız. Her cuma saat 9'da bekleriz. YouTube kanalımıza abone olun. Aynı zamanda bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.